Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bora Emre'yi ortadan kaldırmak için planını gizliden gizliye yürütürken Emre de boş durmaz ve Bora'nın bütün oyunlarını açığa çıkartmak için planını devreye sokar. Tüm bunlardan habersiz Esin'de dene, ta testi yaptırmak için Zeynep'in saçını almaya çalışırken tehlikeli oyunların tam ortasına düşer. Sıla Tarık'tan kurtulmak için Kerem'i sevdiğini söyleyince Tarık bunalıma girer. Mertem'den boşanacağını söyleyip evi terk eder. Meltem çok kötü olur. Sıla'dan intikam almak için kıymetli işbirliği yapar. Sıla'nın hayatını alt üst edecek bir plan yaparlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.